Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere e, otomatik arabanın fitesleri işte bunun nasıl kullanıldığı hakkında birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle şunu belirtmek isterim. İnternette yani YouTube'da birkaç video baktım ve yani çoğunluğu düz fites arabalarla ilgiliydi. Ancak ben bu otomatik fites arabayı kullanırken yaklaşık 7-8 kişinin işte bunların fitesinin nasıl olduğunu e, sorması ve Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 17-18 yıldır düz vites araba kullanan birine bu arabayı verdiğim zaman e, viteslerde sorun yaşadığını gördüğüm için ufak bir bilgilendirme amaçlı böyle bir video çekmek istedim. Öncelikle bu e, otomatik vites arabanın da birkaç inceliği var. Yani onu söyleyeyim ya yok işte düz vites e, çok zordur işte otomatik vites de hiçbir şey yok sadece e, vitesini al git diye bir şey yok neyse yine biraz zorlandım konuşurken evet şimdi derseniz başlayalım öncelikle fitesleri ben size bir tanıtayım şu şekilde yani bütün otomatik fites arabalarda aynıdır bu fitesler hiç değişmez harfleri kodları P park pozisyonudur arkadaşlar yani park ettiğiniz zaman P pozisyon alırsınız R geri Pozisyondur. Yani geri giderken R'ye alırsınız. Biliyorsunuz üstüste vites arabalarında. ne boş Demek yani Arabayı Boş vitesle Boşe almak. neyi almak demek. Öyle anlatayım. E, D de, Otomatik demek zaten. Drive. Yani P park. E, M de manuel. Bazı arabalarda fiteste olur. Bu manuel. Yani ileri geri e, Fitesi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bazı arabalarda direksiyonların bu arkalarında olur e, Bunu da göstereceğim arkada olan arabam da var Öyle de göstereceğim size nasıl olduğunu e, S mod e, Bazı arabalarda vardır, bazı arabalarda yoktur Bu e, Bazı spor mod, bazı arabalarda süper mod diye geçer, değişir e, Bastığınızda arabanın e, devirini biraz daha ileri alır Biraz daha performans sağlar ama yakıt tüketimi yoktur e, Bu da e, Yine bazı arabalarda vardır Kar modu, yani e, kar yağdığı zaman biraz zorlandığı için otomotif fites arabalar e, bu moda alırsınız. Şimdi derseniz başlayalım. Öncelikle arabam e, benzinli olduğu için hızlı bir şekilde çalışacağım. Bu arada e, aracımı tam çalıştırırken şöyle göstereyim. Aracı biraz e, gaz vereceğim. E, çünkü bu araba stop edebiliyor benzinli olduğu için şimdi dersiniz başlayalım. Şöyle ışıkları yakalım. Ardından hemen. Arabayı çalıştırdım. Dizel oldu. Dizel olsaydı biraz bekleyecektim. Frenime bastım. Şöyle. Kesinlikle bu arada sol ayağımı kullanmıyorum hiçbir şekilde. Aracı D pozisyonuna getirip el frenini indiriyorum. Ve gördüğünüz gibi araba gidiyor. Şimdi diğer fitesleri göstereyim. Şöyle girelim. Evet. Ancak şurada camlarımı kapatayım. Çok ses var çünkü. Evet. Arkadaşlar trafik de ışıklarda durarken de N'ye alıyoruz. Bak e, otomatik vites arabalarda e, bu önemli bir kural. E, bunu birçok kişiden duydum. Yani siz almayabilirsiniz. Sadece frene basabilirsiniz. Ancak N'ye aldığınızda ayağınızı frenden çekerseniz araba hiçbir şekilde e, gitmez arkadaşlar. R'ye aldığımda tekrardan bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde gaza basmıyorum. Araba kendi kendine gidiyor. Şunu da söyleyeyim. Aracı D'ye aldığınız zaman frenden yine ayağınızı kaldırırsınız, araba yine ileri gider. Yani e, şu anda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde frene e, dokunmuyorum ve araba gidiyor. Arabayı park eden de park ederken de arkadaşlar, e, istediğiniz konuma alın arabayı. Benim bu şekilde park edeceğim. Durdurun. frene basın. Önce P'ye alın. Daha ondan sonra e, el freni kaldırdıktan sonra Aracı stop edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. An